Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Garajımıza yeni bir emniyet daha aldık. Bu emniyet İzlasta'nın Teko aparatı. Eee te sipariş verdik. E, şimdi bu Teko'lunu niye aldık? Sipariş vermem sebebi aracın yağ değişimini gerçekleştireceğiz. Aracımızın yağ değişimini gerçekleştirmek için bu Teko'lu bağlantısına ihtiyacımız var. Bunun yanında bir de eee uç siparişi verdim. Benim tovaşların Allen oluyor genellikle. 12 anahtar oluyor diye biliyorum. E, 12 anahtarlar olduğu için de bu tel bağlantısı ayetten ailen takım setini sipariş verdim. O da İzah Taş'ın. O henüz gelmedi. Sadece Arakol geldi. Ayrı ayrı, ayrı ayrı yerlerden sipariş verdim. E, bu ürünü de 65 lira gibi fiyata aldım. E, daha sonra zamanla cir, -cir kolunu da alacağım. E, i̇zah Taş'ın ürünleri bildiğiniz üzere pahalı bir ürün olduğu için, pahalı ve kaliteli yani profesyonel olduğu için bu ürünler. Ondan dolayı bu, bu ürünleri ucuza almayı tercih etmedim. Çünkü bu ürünleri çok sık kullanacağımız için e, en ufak bir şeyde, yani vida yalama, yalama yapar yani Öyle, biz böyle diyoruz, pas yaptığı için vida dönmüyor. Bir de pas yaptığından dolayı dönmediği için bu kolu zorladığımızda ne olacak? E, dandik kolumuzda bozulacak. O yüzden kutuyu açalım ve kutumuzdan kolumuzun nasıl bir paketlendiğine bul bakalım. Bu arada DPATC e AVM'den sipariş verdim ürünü. Ürün biraz ezilmiş kutusu. Ancak e, çok önemli bir şey değil. Bu ürün demir olduğu için bozulacak bir parça değil. Kırılacak bir parça olmadığı için. Şimdi bu ürünü şuradan açalım, bantalım, şey yapalım. Ürünümüzü açtım, içine açtığımda şöyle haamsı çıktı. Uyurup izal taşın. Abi seviyorum izal taşının ürünlerini yani. Şekilde izal taş diye üstünde zaten yazıyor. Bu 1/2'lik anahtar. E, bu 1/2 almamın sebebi e, bu bu anahtarlar daha çok sıkılıyor. Yani benim daha çok işimi göreceği için 1/2'lik cırcır cırcığım yani tek onu aldım. 1.4'leri var bunun karbüratör seti var 1.4'lük bunu set olarak almayı düşündüğüm için bunu tercih ettim bunun yanında bir de alien takımını sipariş verdim alien takımının gelmesini bekliyorum alien takım geldikten sonra bunu çok güzel rahatlıkla kullanabileceğiz bunun amacı şu şekilde buraya ucumuzu takıyoruz ben alien sipariş verdim normalde bunun 6 gene 8 gene o tarzda aparatları da var bu şekilde tutuyoruz buraya yerleştiriyoruz takımın aparatının ucunu Buradan bu şekilde kuvvet uyguladığımız zaman rahatlıkla vidamızı sökebiliyoruz. Bir de bunu ortaya alıp şu şekilde mesela zorlu vidaları sökerken bunu ortaya alıp bu şekilde tutturduğumuz zaman döndürebiliyoruz bu şekilde. Ondan dolayı bu oynar başlık böyle bu şekilde. Ee, kutunun içinden bir de şu şekilde bir ha, bu şey taşın kutusundan çıkan bir parça Bir de burada böyle bir koku sipariş vermişler Dalyan diye. Ee, gerçekten içeri zengin yapmışlar yani ufak bir ürünler gelmişler sürpriz hediyeler yani bunlar benim için önemli niye diye soracak olsanız yani adamlar işini severek yaptığı için onlara yorumda bulunmak istiyorum o yüzden gördüğünüz gibi afiyet olsun demiş şekerlerini de vermiş teşekkür ediyoruz getirdiği için bu, bu karbonu böyle bu şekilde paket için ürünümüz de bu şekilde arkadaşlar ee, bu ürünü size kullanmasını göstereceğim bir diğer bir proje, artık bir diğer videoda mı olur bu videoda mı olur onu bilmiyorum ancak dediğim gibi bu bağlantı çok işimizi göreceği için hani parasını sonuna kadar hak eden bir güzel taş yani bunu otosanayidekiler de bilir zaten ondan dolayı bu ürünü tercih ettik e, yavaş yavaş tabii ki de bunu setin toplayacağım yani cırcınan atlar olsun parçalar olsun altıgen yıldız, bu tarzda başlarını toplayacağız ufaktan başlangıcımızı yaptık ilerleyenlere doğru daha da profesyonel bir şekilde Hani devam edeceğiz kanalımızı geliştirmeye devam edeceğiz e tabii ki bu işler böyle yapmak bir anda kolay olmuyor hem kendimi geliştirmek zorundayım diksiyonumu düzgün bir şekilde size telafi etmek zorundayım yani ürünü anlatırken bu ürünün nasıl bir şey olduğunu bilmek zorundayım yani bilmeden bu ürünü anlatamazsın yani ne işe anlatamazsın o yüzden diyorum ki kanalı takip edin diyeceğim bu, bu kadar çünkü bu kanalın gelişmesini çok istiyorum e tabii ki şimdi diyeceksiniz abi para kazanmak Ön planda. Bundan dolayı mı yapıyorsun diye soracak olursanız. E, tabii ki işin ticari boyutları da var. Ancak ben bu işi hobi olarak başladım. Hobi olarak devam ettireceğim. E, şu an bir ticari gelirim zaten yok bu kanalda. E, tabii ki YouTube'un koymuş olduğu bir standartlar var. Daha önceden de bu işe girişmiştim ben. E, bunun hakkında da size bilgi vereyim. hazır bir kamerayı açmışken. 1000 abone şartı ve 4000 saat sınırı koydular artık. Önceden böyle bir şey yoktu. Direkt videoya attığın zaman reklamlar gelmeye başlıyordu. Önceki kanalım bu şekildeydi. Ancak artık tek başıma devam ettiğim için bu şekilde ilerliyorum artık olursa olur olmazsa olmaz sağlık olsun ama benim videolarım devam edecek hem bilgilendirici olacak hem eğlence amaçlı olacak e, Tabii ki günlük bloglar da çekeceğim kendi anlatacağım yani ne gibi işler yapıyorum ne yapıyorum ne, nelerle uğraşıyorum en çok uğraştığım şeylerde siz zaten görebiliyorsunuz arabalarla uğraşıyorum e, bu arabalara uğraşırken yapmayı daha çok seviyorum arabayı sürmekten çok arabayı böyle yapmayı toplamayı çok seviyorum ondan dolayı bu işe giriştim ya batarız ya çıkıyoruz tezabı. Başlangıcımızı yaptık. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Kanalı sadece dediğim gibi abone olun, takip edin. Benim için yeterli. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Bildirimleri de açmayı unutmayın.